Satır arasından herkese merhabalar. Geçtiğimiz hafta İslam düşüncesiyle beraber Batı felsefesinin en tepesinde var olan akıl mefhumunun düşüncenin temel yapısında ilk ayeti kelime olan İkra bismi rabbikellezi halak diyerek başlamıştık yolculuğumuza. Bu haftada özellikle Batı dünyasının ve şimdilerde Doğu dünyasında da İslam dünyasında da sözüm ona akılcılığın ön planda olduğu bir çağda, sanki geçmişte geri plandaymışçasına tartışa durdukları alanlarda İslam düşüncesi yolculuğumuza devam ediyoruz. Düşüncemizin merkezinde aklın olduğunu inanıyoruz. Peki akıl dediğimiz konu Kur'an-ı Azimüşşan'da nasıl ifade ediliyor ve biz aklımızı bu düşünce dünyası için nasıl kullanabiliyoruz ve bunun temel nitelikleri neler bir temel atmaya başlıyoruz sonrasında ise İslam düşüncesinde daha çok uzun yolculuklar yapıyor olacağız sizlere giriş bölümündeki teaser'da da gördüğünüz gibi hak ve hakikati beyanatta Batı felsefesinin kaye kalmış olan eksikliklerini tamamlamak uğrunda ama en büyük eksiğin de kendimiz olduğuna bilerek e o zaman başlayalım Hadi Öz nedir, akıl nedir? Mevzu akıldan açılınca Kur'an-ı şandaki ayet-i kerimelere gideceğiz. Ama şöyle birkaç hafta boyunca konuşacağız bu ayet-i kerimeleri. Şöyle sindire sindire, uzun uzadıya değil, düşüne düşüne. Ama düşünmenin ne olduğunu anlaya anlaya, yaşaya yaşaya. Allah nasip ederse. Ayet-i kerimelere geçmeden önce Önemli bir kavramı ifade edelim. Zira Sad Suresi'nin 43. ayet-i kerimesinde Allahu Zülcelal şöyle buyuruyor. Tekrar geleceğiz bu ayete ama buradan bir kavram öğreneceğiz şimdi. Es-teyzubilla. Valla habna zikra li ulil Allahu Züccelal ayet-i kerimede ona dedik bütün ailesini ve beraberlerinde daha bir o kadarını bağışladık tarafımızdan bir rahmet olarak hem de bir ibret dersi temiz akıllar için buyuruyordu. Peki ayet kimin için gelmişti ona birazdan geleceğiz. Ama Kur'an-ı şanda çok önemli bir kelime var. Li ulil elbab. Ayet-i de bu ikilem akıl sahipleri olarak çarpıyor gözümüze. O zaman bu iki kelimeye dikkatle bakmamız gerekiyor. Ulil evbab kelimesinde ulil bölümü evvel, evvelle kökünden türemiş. Evvel manasına geldiği gibi sahibiyet manasına da dönüşü veriyor. Dönüşü veriyor çünkü kendisinden sonraki şeyin ilkini beyan edince dönüş otomatik olarak hasıl oluyor. Elbap kelimesi ise Lebebe kelimesinden türetilmiş. Lebebe Arapçada oldukça önemli bir manaya geliyor. Öz, çekirdek, akıl ve aklın kökenleri manasında. Şimdi bu kökenin Arapça sözlüklerdeki karşılığına kısaca bir değinmek lazım. Zira bir yerde ikamet etmek manasına da geliyor ki ikamet akıl vücutta kaim oluyor. Kırıp çekirdeğini çıkarmak, içindekini çıkarmak anlamına geliyor. Öyleyse akıl bir çekirdek hükmünde, kendi özünde var olanı beyana hazır olarak bekliyor. Latif ve yakın insana işe devam edip ayrılmayan adamın haline beyan ediyor ki, İslam düşüncesi, bir şeyi asla yarı yolda bırakmamanın temelini atmış oluyor her şeyin özü halisi akıl çabuk anlayan salih ve halis kişi ve aynı zamanda kimi yerde kalp ve ağı zehir ceviz fındık içi gibi anlamlara da geliyor ki bilmenin zehir gibi de bir etkisi olduğunun işareti beyan ediyor öyleyse bir şeyin evvel halinde dönüşü bizlere beyan ediyor olması, akıl sahibi olan insanın temelde evvele dönme çabasına sahip bir özle yola çıktığını anlatır bizlere. İslam düşüncesine göre akıl yeknesak bir ürün, bir organ değildir. Tekrardan başa dönebilmeniz için, bu dönüşü tamamlayabilmeniz için, ihtiyacı olan çekirdektir. O çekirdek ki içinde bütünü saklar ve bütünü hapseder. O bütün ki o çekirdeğin halini beyan eder. Batı felsefesi bizim nasıl yaşamamız gerektiğini söyler. Ancak İslam düşüncesi önce ne olduğunu bil, evvelini bil, evvelini bilmezsen ahirden habersiz olursun. Sözün söylencen havada kalmış, der. Ulul elbab kelimesi, Kur'an-ı Azimüşşan'da 16 ayeti kelime kerimede kalıp olarak geçmekte. O halde İslam düşüncesinin 16'dan fazla temel niteliğini anlamamız gerekiyor. Yaklaşık 20 adet. Ama bir anda değil, yavaş yavaş. O yüzden bu bölümde... 4 ayet-i kerime ile çıkacağız yolculuğumuza ve bunun güncel hayatımızdaki karşılıklarıyla kısaca ifade edeceğiz geri kalanı kitaba Allah azücelal Sad suresinin 43. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor Biraz önce okuduğumuz gibi وَوَهَبْنَا لَهُ اَهْلَهُ ma'hum مَعْهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرًا لِعُلِ الْاَلْبَابِ Tarafımızdan bir rahmet olmak üzere ona Ailesine ve onlarla beraber olanlara bir mislini hibe ettik. Akıl sahipleri öğüt alırlar diye. Peki kimdi onlar? Onları hatırlayabilmek için 42. ayet-i kerimeye bakmamız lazım ve 41. ayet-i Zira Allah-u Zülcelal şöyle buyuruyordu. وَذَكُرُوا abdena اَيُّبُ Kulumuz Eyyub'u da hatırla. اِذْنَادَ رَبَّهُ O vakit Rabbine nida etmişti enni massaniye şeytanu binusl ve azab gerçekten şeytandan bana yorgunluk ve azap şeyici verici şeyler dokundu urkulu bir riclike ayağını yere vur haza mutasalun baridun ve şarab işte bu hem yıkanılacak hem de içilecek senin su öyleyse akıl sahipleri ve İslam düşüncesi için oldukça önemli bir ibret bizlere beyan edilir her ne zaman hayat yorucu ve insan uğruna azap verici bir hale dönüşse bilmelidir ki bu şeytandandır. Ulul elbab yani akıl sahibi o kişidir ki evvelen bir zat dünyanın dünya olduğunu bilendir. Dünyanın dünya olduğunu bilip de şu dünyanın kötülük ve fenalığından sıyrılabilmek için Rabbul Alemin'in ancak Yardımı gerekmektedir. Düşünce dünyamızda genel olarak ben düşünür, ben yaparım diyenlere ilk sözümü şu olmuş olur. İyi düşünecek olan adamın öncelikle ibret alacağı bir ders olmalı. O ders kah Kur'an-ı da beyan edildiği gibi bir peygamber veyahut aramızda var olan ulemadan biri olmalı. O hakikat öyle ki bizim için bizim kurtuluşumuza deli olacak mihengi bizlere hatırlatıyor olmalı. O halde düşünceye başlayabilmek ve İslam düşüncesinde önemli bir yol kat edebilmeniz için önce düşkün olduğunuzu ve düşmüş olduğunuzu bilmelisiniz. Her bir ayet neredeyse baharat yolunda saatlerce konuşulacağımız bir mesele şeklinde. Ama İslam düşüncesi yolculuğunda özüyle ifade ediyoruz. Gerisini kitaba tevdi etmek üzere. Allahü Zülcelal Sad Suresinin 29. Ayeti kelimesinde kullanıyor. Yine aynı kalıbı şöyle buyuruyor. Estaizubillah. Kitabun enzellahu ileyke mübarakun liyedabberu ayatihi Walî tezekkel ulul elbab biz Kur'an'ı sana bereket versin diye indirdik. Onun ayetlerini düşünsünler, akıl sahipleri öğüt alsınlar diye. İşte İslam düşüncesinde iki ayrı insan tipi var. Bu insan tiplerinden bir tanesi ehli zakirdir. Ehli zakir hem düşünür hem yaşar. Ulul elbab ise yaşanacak olan yolculuğun asli hikmetini ortaya koyar. Öyleyse düşünce hayatımızda kademeler varmış. Ama hangi kademede olursanız olun, asıl olan Kur'an'ın bizlere bir bereket olarak indirilmesinden esasla bereket üzere yaşamakmış. Peki bereket dediğiniz nedir? Bereket, bir koyduğunuzda bir almak değil, bir koyduğunuzda on, yüz ve bine ulaşabilmektir. Öyleyse İslam düşüncesinde esas olan biri bin yapabilmektir. Biri bir olarak görmek yeterli ve kafi değildir. Batı dünyasının mistisizme bakışı bu noktada eksik, batı dünyasının felsefesi bu noktada kendini fazla gibi görmektese de büyük anlamda eksiktir. Zira batı felsefesi biri bir görmek ister. İslam düşüncesi ise birin bir olduğunu bilir, onu bin etmenin peşindedir. Ulul Elbab kelimesini bu sefer Yusuf Suresinin 111. ayeti kerimesinde beyan ediyor Cenab-ı Hak bizlere. Resul-i Kibriya aleyhisselatu vesselam Efendimizin dilinden. Estaizu لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب Kesinlikle peygamberlerin kıssalarında akıl sahipleri için ibretler vardır. Ma kana yuftara bu uydurulacak bir söz olamazdı. Walakin tasdiqallazi beyne yadayhi lakin kendinden önce kitapları tasdik edici ve tafsilu kulli şeyin ve her şeyin tafsilen beyanı vahudan ve huden rahmeten li kavmin yu'minun ve iman eden kavimler için bir hidayet ve rahmettir anlıyoruz ki akıl asli vazifede hidayetin ve rahmetin imana vereceği kuvvette o tafsilatı görebilecek şekilde yaratılmış olup ancak ve katiyetle ibrete alabilecek kıssayla kendisini birleştirebiliyorsa bunu yapması mümkündür. O halde İslam düşüncesinin baş taraflarında koyacağımız önemli ilkelerden bir tanesi de tecrübedir. Geçmiş tecrübesini reddederek bir noktaya daha ulaşmaya gayret kesinlikle ve katiyetle mümkün değildir. Elbette ki bu tecrübenin içinde hayır ve hidayet ve rahmet olmalı ve evvelini tasdik mahiyetinde olmalıdır. Batı felsefesinin her zaman yeniden başlamaya çabası, her başlayanın kendini bir peygamber gibi görmesindendir. Halbuki İslam düşüncesi, tek bir peygambere olan bağlılığını her devrin ihtiyacına göre şekillendirmektedir. Çok ağır olan bu konuda, çok basit kelam ile, ve özüyle beyan etmeye gayret ediyoruz. Kitabı uzun veriyoruz. Geldik bugünkü son ayeti kelimemize. Allahu u Zülcelal Rad Suresinin 19. ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor bizlere. rasul Kibriya Aleyhisselatu Vesselam Efendimizin dilinden. Estaizu billah. Efe men ya'lemu ennemâ unzile ileyke min rabbike'l <Sessizlik> haq keman huwa a'ma inma yetezekkeru ulul albab rabbinden sana indirilenin hak olduğunu bilen kimse kör kimse gibi olur mu ancak o akıl sahipleri düşünürler peki İslam düşüncesinin çöllükten kastı nedir hakkı görmeyen bir adam değil hakkın hak olduğunu bilmeyene kör denir. Zira dağa bakanın gördüğü dağın ne anlama geldiğini ancak dağın hakkını bilen bilir. Bir şeyin hakkını doğru bir şekilde kavrayabilmekse bu hakkın ancak bir hakikat tarafından hikmetiyle yaratıldığını bilebilir olmaktan geçmektedir. Öyleyse bugünkü İslam düşüncesinin Son ayeti kelimesi olan Rad Suresinin 19. ayeti kelimesinde İslam düşüncesinin önemli bir mihengini görüyoruz. İslam düşüncesi körlükten alıkoyar. Ama bu körlükten alıkoyuşta indirilenin hak olduğunu bilenler için mümkün olduğunu söyler. Öyleyse hakkı bilebilmek önce hak olduğunu söylemekle mümkündür. O halde... İslam düşüncesinin batı felsefesine bir üstünlüğünü daha görmüş oluruz. Önce hakkı hak bilerek hareket eden, haktan şüphe edenlerin dolaştığı sokakları çoktan ezip vermiştir. Bu yüzden ilerdedir ve bu yüzden gelişmiştir. Efendim çok kısaca kitaba gerisini bırakarak özüyle ifade edip devam ediyoruz yolculuğumuza. Haftaya satır arasında dünyanın önemli bir bölümünü kasıp kavurmuş O Şöyle devam edeceğiz. Batı felsefesine sonra tekrar döneceğiz İslam düşüncesine. Haftaya görüşmek üzere kalın sağlıcakla.